Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlerle birlikte Samsung Note 20 Ultra'yı kutusundan çıkartıyoruz. Belki aranızda bazıları söyleyebilir. Epey geç oldu bu kutu açılımı. Evet arkadaşlar ama... Ne yazık ki telefon bizim elimize geç ulaştı ve Samsung Türkiye'ye biraz geç yolladığı için biz de ne yazık ki bu kutu açılımını geç yapmak zorunda kaldık. Samsung'un böyle bir ayrımı var. Belli yayınlara önceden ürün gönderiliyor. Hatta onlara lansman gecesinde de bir tanıtım imkanı sunuldu ama bize sunulmadı. Yine de biz bize sıfır ürün gönderildiği için ve siz okuyucularımızın, izleyicilerimizin ve takipçilerimizin bilgi alma hakkına riayet etmek için bu ürünü kutusundan çıkarmaya karar verdik. Gördüğünüz gibi sıfır bir ürün geldiği için ve etiketi de var şurada. Hemen göstereyim sevgili kameramandan rica edeyim. Bu etiket olduğu için kutu açılımını yapıyoruz sizlerle beraber. Samsung'un en pahalı modellerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Ama daha pahalıları da var bu arada. Flip Z vardı biliyorsunuz 15 bin lira gibiydi. Şu an kaç para bilmiyorum. Maşallah bu da bayağı sağlammış yalnız. Evet. Zor da olsa açmayı başardık. Çok sağlam bir Etiket koymuş Samsung. Şimdi açıyorum kutuyu sizlerle beraber. Ve Note 20 Ultra'yı kutusundan çıkartıyoruz. İşte. Çok güzel bir telefon bu arada. Telefon güzel hani. Arkasındaki şeyi görüyorsunuz. Kamera dizilimini. Kocaman bir kamera alanı var. Bayağı da çıkıntılı arkadaşlar yalnız bu. Bu kadar olduğunu ben tahmin etmiyordum. Şöyle göstermiş olayım. Şuradaki yükseltiye bakın. Bayağı bir yüksek. Bunu e, kılıfsız kullanmak biraz zor olacaktır diye tahmin ediyorum. Açmadan önce birazcık arka tarafına bir bakalım. Şunu çıkartalım. Şöyle çıkardık. Gördüğünüz gibi kameralarımız burada. Kamera dizilimiz bu şekilde. Üst kısmına biraz bakmak istiyorum. Burada sim kart yuvamız var. Bunun dışında burada başka bir şey görünmüyor. Alt kısmı çevirelim. Klasik olarak bir Samsung Galaxy Note 20 classı, Note classı kalemimiz var. Kalemimizi de gösterelim şöyle. Güzel bir kalem. Biliyorsunuz Note 20 Note ailesi kalemli bir aileydi. Tip C bağlantımız var. Hemen şöyle tam ortada hoparlör çıkışlarımız var. Mikrofon deliğimiz vesairemiz de var. Yan tarafa geçelim. Yan tarafta güç tuşu var. Güç tuşu var. Ses açma kapama tuşu var. Diğer yan tarafta ise hiçbir şey yok arkadaşlar. Güzel bir tasarım olmuş. Şöyle açalım. Telefonumuz açılırken ben hem birazcık teknik özelliklerden bahsedeyim hem de kutu açılımına birazcık daha devam edelim. 6.9 inçlik 1440x3088 piksellik dynamic amoled bir ekran var bu telefonda. HDR10 Plus desteği ile geliyor. 120 Hz ekran yenilimi hızı, 12 GB RAM, 256 GB depolama alanı, microSD bellek yuvası ve Exynos 990 işlemci var. Biliyorsunuz bu Exynos 990 işlemci epey eleştirilen bir konu. Ee, onunla ilgili biz, ee, biz haberde yapmıştık. Snapdragon işlemci kullanıyor Amerika'da. Onun dışında tüm ülkelerde ne yazık ki bu işlemci yer alıyor. Adaptörü çıkardık. Adaptör de bu şekilde Adaptörü görüyorsunuz şu anda ekranda arkadaşlar. Adaptörümüz tip C, tip C kablosu kullanıyor Şu anda gördüğünüz gibi ekranda. Samsung son dönemde bu tarz ürünlere yöneldi. Adaptör tarafında özellikle. İki ucu da tip C olan kablo çıkacak diye tahmin ediyorum. Kutudan muhtemelen de öyle olacak. Bakalım. Burada başka ne var? Şu nedir böyle? Bu muhtemelen kalemin uçları arkadaşlar. Böyle geliyor bir şeyler. Boş. Boş çıktı bu kutu. Belki de içeride bir alan sağlamak için yapıldı. Bilmiyorum. Şöyle açalım. Az önce söylediğim kablo. Tipçiye, tipçe kablomuz. Artık bu tip kablolar popüler olmaya başladı. İki ucu da tip C. Ama kaybetmemeniz gerekiyor. Çok bulunan bir kablo türü değil arkadaşlar. Bulsanız da pahalıdır diye tahmin ediyorum. Şöyle formunu bozmadan tekrar kutusuna yerleştirelim. Birazcık bozduk ama neyse. Evet, AKG kulaklık. Kulaklık konusu Note e, ailesinin önemli özelliklerinden bir tanesi. Son dönemde hep böyle AKG kulaklıklar çıkıyor. 1-2 nesildir. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Kulak şeyleri bunlar. Şöyle göstermiş olalım. Kulaklığımız da burada arkadaşlar. Tip C bir kulaklık ama kaliteli bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Telefonumuz açılıyordur diye tahmin ediyorum. Bakalım ne oldu. Evet başlayın diyor. Şöyle. Devam edelim. Pardon. Başlayalım. Yukarıdaki hepsini kabul ediyorum diyelim. Devam edelim. Wi-Fi'ye bağlanmayacağız şimdilik. Uygulamaları ve verileri kopyalayın diyor. Şu an kopyalamayacağız. Evet bunu kabul ediyoruz. Atlıyoruz. Şimdi yeni bir kullanıcı açmıyoruz. Ee, sonraki diyelim. Geçiyoruz bunu. Geç dedik. Son diyoruz ve şu an telefonumuz kuruldu arkadaşlar. Android 10 işletim sistemi var arkadaşlar. Telefonumuzda One UI 2.5 ile geliyor. IP68 standarttan da su geçirmeme özelliğimiz mevcut. 108 megapiksellik ana kameramıza 12 megapiksellik telefoto ki 5x optik zoom'u var bu kameranın ve 12 megapiksellik ultra genç açı eşlik ediyor. Yani üçlü bir ana kameramız var. Bu kamera sıkı durun 8K video kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Şu an böyle bir telefon henüz yok 8K yapabilen. 10 megapiksel bir ön kameramız var. O da görüyorsunuz şu anda. Tam ortada delik şeklinde tasarlanmış. O da 4K 60fps video kayıt yapabiliyor. Wi-Fi 6 desteği var. USB tip -C bağlantısı bağlantı söyledik. 4500 mAh'lik pilimiz. 25 W kablolu, 15 W'da kablosuz şarj özelliğimiz. 4,5 W'da ters şarj özelliğimiz bulunuyor. Toplam ağırlığımız 208 gram ve fiyatını az önce söylemiştim. 12.999 TL. Samsung'un bu iyi bir telefon olmuş arkadaşlar. Note 20 o kadar iyi gelmedi bize. Biliyorsunuz iki tane model çıkarmıştı. Ama Note 20 Ultra bence güzel bir telefon olmuş. Ve fiyatına... Fiyatına göre de sunduklarının çok iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kameramızı sizlere. Geniş açımız var. Normal açımız var. Açı dolu yani bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Ön kameraya geçelim isterseniz. Ön kameramızda böyle. Bunu da birazcık geniş açılı kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz Note ailesinin böyle bir özelliği var. Ön kamerada birazcık geniş açı özelliği bulunuyor arkadaşlar. Güzel bir. Kamera güzel bir ürün olmuş. Güzel bir telefon olmuş arkadaşlar. Bu telefonla ilgili detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. Ee, i̇ncelemeyi muhtemelen ekibimizden Osman Tufan yapacak. O gün gelene kadar Samsung Note 20 Ultra ile ilgili olarak merak ettiklerinizi, sormak istediklerinizi bu videonun altında bizlere yazabilirsiniz, iletebilirsiniz. İnceleme videosunda hepsinin yanıtını vermeye çalışacağız arkadaşlar.